Ya abicim! Şunu doğru düzgün ilerlesene CJ! Doğru düzgün şuradan ya, <gülüyor> <gülüyor> CJ! CJ! Allah aşkına çık şuradan CJ! <gülüyor> Merhaba dostlarım ben Serdar ve Sanrede baştan hoş geldiniz! Ee, hırsızlığı yapacağım çünkü... Ee... Sınırsız stamina veriyormuş bize hırsızlığı yapınca. Nedense. Nedense. Ok ev soygunu. Bir de artık böyle gizli gizli sağa sola gitmeyeceğiz. Şey yapmayacak. Bize Vinewood'a. Bana Vinewood'a gittiniz? dediniz. Vinewood, şu taraflardan. Nerede Vinewood? Git soyacak bir ev bul. Oo. Kamyonete götür. Hemen. Görüldün. Yok yok görülmedim. Nesneyi kamyonete koyuyorum ben. Görülmedim. Görülmedim. Lan. Elimde televizyonla oraya girme oğlum. Çok saçma bir yerden çıkıyormuşuz ha. Evet. Polis yerinden geçiyor bu. Elinde televizyon taşıyan maskeli figür kim acaba ya? Hiçbir şey yoktur bence ama hiçbir şüpheli yanı yok ama nesneyi kamyonete geri koy. Hemen. Başka odalar da var. Çalamıyorsam çok da umursamıyorum. Aa selam. Evet. Ee, sen birisiymişsin. Özür dilerim. Oo hocam selam. Ben bunu alıyorum izinle. Biz namuslu bir şekilde işimizi yapan bir Şeyiz, burada hiçbir şey yok. Evet okey. Burada işimiz bitti. Görüldüm. Görüşürüz dostum. Hayatta başarılar size. Malları boşaltmadan önce polislerden kurtulmalısın. Hayır ya. Oğlum yapmayın be. Yapmayın ya. Yok hocam. Çarpmadım. Gerçekten olmadı ya. Araba kaydı ya. Ben bir şey yapmadım. Ulan. Ulan. Neyse buradaki evleri suyarız. Gelmişken şuradaki evlerden birini de satın alır mıyız? Şu an almayız herhalde. ya. Şu anda. Polisleri de kandırmış oldum bu önce. Yeni evler bulunur. Evlerin tükeneceğini pek sanmıyorum. Şurası mesela güzel bir eve benziyor. Ha, tam sahil kenarında. Bak, sonraki ev de var. Elime tabanca ile içeri giriyorum. Hadi bakalım. Alayım ben onu. Teşekkürler. Evet. Merhabalar memur bey. Hiçbir sıkıntı yok burada. Burada başka bir item var mı? Mutfakta ee, mikrodalga fırın falan olabilir. Nesneyi kamyonete koyalım. Böyle evleri teker teker soyarız. Soyup soğana çeviririz. Sıkıntı yoksa diğer türlü. Gün ışıkları yavaş yavaş kendini gösteriyordur. Gösteriyordur. Gösteriyordur. Yok doğru kullandım. Çünkü gösteriyor... Gösteri gösteriyor falan gibi bir şey olamaz çünkü öyle bir kullanım olamaz. Hocam selam senin senin evin yere gömülmüş. Öncelikle onu söylemek istiyorum ama. Wow. Kocaman televizyon selam. Lan. Lan. Şş. Oğlum. Şş. Alo. Ah. Lan. Çık lan şuradan. Polis bey, me Alıp çık şuradan lan. Tamam gündüz vakti hırsızlık almazlar. Allah aşkına şuradan çıkarın. Ne kadar kötü ev yapmışsınız ya. Çamurda işini ev yapmışsınız. İnsanlar geri çıkamıyor ya. <gülüyor> Abi şu an kafayıcım. Whoa. Whoa Havalar çok güzel. Hadi hadi. Şuradan çık o zaman. <gülüyor> Rockstar Games. Senden nefret ediyorum Rockstar Games. Sakin ol. Bunu sakin bir kafa ile halledeceğiz. Şimdi klavyemdeki öndeki tuşlara bakıyorum. Bunlardan hangileri acaba? Sakin Evet Şşş. O araba diyor senin asıl e, zevkini gösteriyor diyor. Kötü bir zevkin var diye. Oğlum şuradan bir Yapmayın bunu ama ya. Polis de gelmiyor ki. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, yok, yok, yok, yok, yok, nefret ediyorum senden Rockstar Games, bu evi bu kadar aşağıya koyan çalışanının benzer kelimelerle devam edecekti o cümle. Çık şu arabadan, çık şu arabadan, çık şu arabadan! Nefret ediyorum senden Rockstar Games, bir evi toprağın altına inşa ettiğin için senden nefret ediyorum. Bir burdum kaşınıyor. Sanırım ne zaman gerilirsem burdum o zaman kaçınıyor. Şöyle... Aynen. Giyip soyacak ev bulayım. Ehey selam. Hocam izninle evinizi soyacağım. Alayım şunu. Görüldüm. Allah aşkına. CJ Allah aşkına. CJ! CJ! ha ha! Polis ki. Hayır ya. <gülüyor> Okey. Sakin oluyoruz. Hayat güzel. Gökyüzü pembe. Çiçekler renkli. Güzel kokuyorlar. Çık çık şu, şuradan çık şuradan. Şuradan çık şuradan. Şuradan çıkıyorsun. Şuradan çıkıyorsun. Ahahahahahah <gülüyor> Eleman tavır yaptı ya Aa, bu yaptığında doğru değil ki şimdi falan dedi ve geri gitti Bir şeyler yaşamasak böyle bir bug falan olmasa buralar güzeldi CJ toprağın altında gömülü kalmasa ve masaların içine girmese CJ böyle televizyonu çalarken felç olmasa güzeldi aslında Okey geldik buralara geldik Buralara geldik burayı, burayı soyuyor muyum? Hayır Ocak ben bu televizyonu yine çaldım İnşallah televizyon beni şey yapmasa oh be o birisi var burada selam ben bunları alacağım Allah aşkına al şunu beş dört üç ok kurtardık selam yine ben koşuyoruz ben görüşür görüşürüz ben televizyonunuzu da aldım İçeride bir şey var mı başka ha Kaç defa geliyorsun be falan diye soruyor şimdi böyle. Yeter artık abicim gelme ya falan diyor. Bu burası güzelmiş. Bu ne? Oo. Okay, daha seri bir şekilde ilerliyoruz. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şu an <gülüyor> şu an daha iyiz. <gülüyor> şu an çok daha iyiz, okay. Yine PlayStation'ı çalalım. Ulan San Andreas, bugün de ben et. Bugün de sinirlendim ya. Bugün de öfkelendim. Hocam al şunu. Allah aşkına. Ne var burada? Oo. Hocam aldım şunu izniniz. Oo içeride bir de radyo var. Şunu da alırım. Bakalım burada ne var? Hah. İşte böyle. Yok yok yok. Abicim. Lan. Abi. Oğlum bir git ya. Allah kahretmesin seni ya. Ne kadar sinir bozucu bir insansın ya. Öf şöyle bir sürü polis beni bekliyor olacak şimdi. Hayır hayır. hayır. Allah aşkına hayır. Allah aşkına hayır. Bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim. Oho! Pomponlarla skiyorlar. Pomponlarla skiyorlar. Ne kadar ne kadar büyük bir şerefsiz çıktı o adam ya. Sen tarz bir dayısın. Tarz dayının tarz tavrını da açalım. Lan oğlum ne oluyor? Hah. Ben yine bir şey oldu sandım. Görüntü gitti. Ödüm koptu ya. Fobi geli, fobim var artık ya. Fobim var bu konuda inanamıyorum. Şunu çaldım. a televizyon çaldım. İyi bir teyp Bir de mikrodalga fırın vardı içeride. Dayımız sağlam uyuyor ha. Sıcacı artık bunu çalabilir misin Teşekkürler. Senden intikamımı alacağım diyor şerefsiz ha. Alamadım. İçindeki yemekle birlikte çalıyordum hatta. Lanet olsun sana diyor. Geri döndün. Gideceğini sanmıştım. Let's go, let's go. Çabuk çabuk. Aynen aynen. Let's go. Let's go. Aynen. CJ duymuyor musun? Let's go. Oğlum. Let's go. Lan. Let's go. Mutfak. Koşa koşa mutfağa çıkıyoruz. Koşa koşa mutfağa çıkıyoruz. Oğlum sürü bitmeden sarım evin içine girip son bir şey çaldık. Gerçekten Yaptık ha. Huf. Ya ne kadar stresli bir işmiş bu ya bu. Yabancıların evine girip yabancıların mallarını çalmak, sonra polisleri bir başka bir şey yakalanmadan kaçmaya çalışmak çok stresli bir işmiş ha zor bir işmiş. Yapmayın yani. İyi bir iş değilmiş çok da pratik değilmiş. <gülüyor> bu videoda ben bir şeyler yap, yapmış olmak istiyorum. 21 nesne. Oho, okay. Kısa günün karı 3000 dolar. Yani 8.820 dolardı. Eee? yeniden hırsızlık yapacağız. Yerden hırsızlık yapacağız. Ne yapalım? Aa para aldım. Para varmış şurada. Hemen. Oğlum. CJ! CJ. Allah kahretmesin seni CJ. Were made for the I didn't work. Ya bizim Şunu doğru düzgün ilerlesene CJ! Doğru düzgün şuradan ya! Şunu al önce. Exactly <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> CJ, CJ! Allah aşkına çık şuradan CJ! Gel <Gülüyor> şuraya. Hah bak bak bak. Aa, bu, bu, aa nereye gitti bu? Aa yok. ls diyor yollan çekil. Bir kaçağı kuva alıyoruz biz hocam. Biz kaçağı kuva... Adamın gözü önünde çeteci Bu sefer görmüş olabilirler. Bu sefer görmüş olabilirler. Ben gidip bir 100 dolar daha harcayayım. Ben gidip bir 100 dolar daha harcayayım. Bir bir tane televizyon falan mı aldık toplamda şu ana kadar? Burada çet, burası da çeteci mekana ama televizyonlara bulaşmıyoruz hocam, televizyonlara bulaşmıyoruz. Masaların köşelerindeki televizyonlara bulaşmıyoruz. Belki son kez, hadi bakayım, hadi bakalım. Moron, çok hak ediyorum onu biliyor musun? Ablacığım bu bu hakareti gerçekten hak, hak ediyorum ya. Yapacak hiçbir şeyim yok ya. Şunu da alayım ben. Allah aşkına CJ'yi. Allah aşkına ya. Mutfak. Mutfakta illaki bir şeyler vardır. Mutfakta hiçbir şeyiniz de yokmuş ya. <gülüyor> Birazcık stres dolu bir gün yaşıyor olabiliriz. Görüldüm. Ben buradan dolaşacağım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İnanılmaz uygar bir insan. Ben bunu da çalayım. O kadar görmüyor ki beni. Ben de böyle birisiyim herhalde. Evime girersek birisi görmem çok büyük bir ihtimalle. Görülmedim genelde duyuluyorum. Çünkü ses çıkarıyorum. Çünkü CJ masanın üstünü tepinmeye karar veriyor. İnanılmaz şu an sınav veriyorum ya. Sınav veriyorum ya şu an. Sabrım sabrım sınanıyor. Öfkem falan sınanıyor. Hiç, hiç uğraşmayacağım o televizyonda. Hayır hayır al onu. CJ'nin neredesin? Çıkış nerede? Tamam fark etmiyor. CJ sadece masalarda tepe, tepinmeyi seviyor gerçekten. Masaların üzerine çıkıp atlamayı, zıplamayı, duvarlara vurmayı seviyor. CJ ne yapıyorsun? CJ CJ yukarı çık. Gözünü seveyim artık. Of ben bunların nesnelerini çalabilir o zaman abi ben bu mahalleyi çalayım ya hiç hak etmiyorlar bunlar wow wow çeteciler şey yapıyor hocam öyle değil bak yanlış bir yaptın diye oh gerçekten boğazım acıdı ya gerçekten boğazım acıdı ya inanılmaz wow wow, wow. boğazım acımadı böyle yanaklarım falan da acıyo girilmekten şey olmaktan Hırsızlık işi bitti. Toplam 14 nesne. Okay. Bu kadar mıyız? Sınırsız şey falan yok mu? Sınırırım yokmuş. Ee, azıcık hayal kırıklığına uğradım. Çünkü <gülüyor> uğraştık yani bayağı. Hiç kendime güvenmiyorum bu konuda. Bunu yapabilir miyim ama deneyeceğiz artık. Sının etrafında bir şeyler var mıydı? Acaba? Sanki hatırlıyorum böyle bir iki bir şey de. Şu değil de böyle. Neyse çok da. Daha... Zorlamayayım ben şuradaki evi satın alayım. Rakip bölgenin içinde ev satın alayım ve meydan okuma aslında bu bir nevi. Bak ne güzel arkadaşlarını öldürdüm ve şimdi ev satın alacağım burada. Evin önüne geçen bu insanı da ezeceğim. Kesinlikle teşvik etmiyorum böyle şeylere. Evet 10 bin dolarlık satın alımızda yapmış olduk hayırlısıyla. Neyse. Şunu yapacağız ha bazılarınız doğru tahmin ettiniz. En azından bazılarınızı bir tahmin yürüttünüz diye varsayıyorum. Bir kısmı da doğru tahmin etmiştir herhalde diye falan böyle bir takım varsayımlar. Hay bakalım CC biraz spor vakti. Biraz daha mı çalışman lazım? Biraz bisiklet sürmeyi öğren. Allah kahretmesin seni ya. Madem bisiklet skillimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bisikletle ilerleyeceğiz. Şaka gibi bazı durumların içine atıyorum kendimi şu an. Bir market vardı, ee, çok, ee, biz tabi hep böyle emeğimizle çalıştığımız için, alın terimizle dürüst bir şekilde çalıştığımız için ee, biraz az para kazanıyoruz, o yüzden belirli para kazanımlarına denemeyeceğiz. Yok burası değil, verdant Bluffs yok burası değil. Ya oğlum şöyle içeriye, ooo, alırım, yeni öğrendim bunu. Burada da varmış, göstereyim haritada. E, Trin istasyonunun hemen yakınında, şurada, e, buralarda böyle şeyler var. İlgilenenlere duyurulur. Evet kas kaybediyorum. Ya abiciğim bir gidin ya. Ya buralarda. Bir yerde. Ha sen misin hocam? Hocam sen misin? Acaba. Ya. Sizce <gülüyor> şey düşme ya. Allah aşkına düşme artık ha. Bu bölümde böyle bir bölüm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Edit gerekecek bu bölüme. Çok edit gerekecek bu bölüme.